Evet, burçlara olan etkilerinden bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Mart ayında 12 burcu neler bekliyor? Tek tek bunlara bakalım. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Mart 2019'un gökyüzü gündemlerini paylaşacağım bu videoda sizlerle. Başlangıçta da belirttiğim gibi Mart 2019 Şubat ayına göre nispeten biraz daha enerjilerin yoğun ve aktif olduğu Biraz daha dikkatimizin dağınık olduğu, gerilimlere açık süreçlerden geçtiğimiz bir ay olacak. Baştan uyarmak istiyorum. Çünkü ayın tamamına özellikle balık burcunda meydana gelen Merkür retrosu damgasını vuracak. Merkür biliyorsunuz sizin de yönetici gezegeninizdir tıpkı İkizler burcu gibi. Dolayısıyla Merkür retrosundan İkizler burcunun ve sizin biraz daha fazla etkilenmeniz muhtemeldir ki e, balık burcunda gerçekleşiyor. Sizin zıt burcunuz biliyorsunuz. Dolayısıyla tam karşıdan sizin dikkatinizi dağıtmak için elinden geleni yapacaktır Merkür. Onun dışında Uranüs burç değiştiriyor ve bu ay boğa burcuna geçiyor. O da sizin gibi toprak grubundan bir burç dolayısıyla Önemli bir transittir. Önümüzdeki 7 yılı etkileyecek bir transittir. tabii ki hemen Mart ayında etkilerini hissedemeyebiliriz. Büyük ihtimalle de hissetmeyeceğizdir ama yeni bir başlangıç, yeni bir sürecin geldiğini özellikle bu ayla beraber gündemin gökyüzündeki enerjilerin değiştiğini belirtmekte fayda var. Evet, ee, ayın başında İlişkilerle alakalı biraz gerilimli zamanlar söz konusu olacak e, sevgili başaklar. Dolayısıyla ani şok edeceğim bir takım haberler, durumlar yaşamanız olası olabilir. Ayın başına biraz gergin başlıyor olabiliriz. E, ve Venüs Kova Burcuna yerleşecek hemen ayın başında. Dolayısıyla e, 6. ev ile alakalı konularda biraz daha kolaylıklar yaşayabilirsiniz. Kişisel bakımınıza önem verebilirsiniz, sağlığınızı önem verebilirsiniz. Kendinizi daha zinde, güzel, çekici, yakışıklı, başarılı hissedebilirsiniz. Günlük işleriniz, yapılması gereken sorumluluklar, günlük koşturduğunuz projelerle alakalı özellikle daha keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla daha iyi anlaşabilirsiniz. Ve sağlığınızı, bedeninizi, ruhunuzu daha iyi hissedeceğiniz bir süreç olacaktır. Bu açıdan aslında Venüs'ün bu transiti sizi rahatlatıyor olacak sevgili başaklar. 5 Mart'ta. Merkür geri hareketine başlıyor. 29 derece balık burcunda. Dolayısıyla 7. evle alakalı konularda önemli bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. E, evlilikler, açık düşmanlıklar, ortaklıklar alanınız bu sizin. Dolayısıyla e, hiç beklemediğiniz kişilerden düşmanlıklar görebilirsiniz. Evlilikle alakalı eski meselelerin yeniden gün yüzüne çıkması, ilişkinizle alakalı, eski durumların yeniden sizi rahatsız edecek boyuta gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir kısır döngünün içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi. Onun dışında eski ilişkiler, eski ortaklık teklifleri, eski evlilik teklifleri yeniden, gündeminize oturabilir. Yeni bir karar vermek için çok uygun zamanlar değildir. Özellikle ilişkiler konusunda kafanız oldukça karışık olacaktır. Dolayısıyla Mart ayı bitene kadar bir karar vermek zorunda hissetmeyin kendinizi. Kararlarınızı Nisan ayına lütfen atın. Çünkü 7. ev konularında bu ay sizi fazlasıyla yoklayacak bir takım gelişmeler olacağı için Merkür'de burada algınızı dağıttığı için ...çok sağlıklı kararlar alamayabilirsiniz sevgili başaklar. Evet 6 Mart'ta Uranüs Boğa burcuna geçiyor. Sizin 9. evinize dolayısıyla önümüzdeki 7 yıl boyunca yaşam felsefeniz, hayat görüşünüz, dini inanışlarınız, dine bakış açınız, maneviyata bakış açınız, akademik kariyeriniz, akademik gündeminiz... Felsefeniz, hayat felsefeniz dediğim gibi veya uzaklarla, yabancılarla olan ilişkilerinizde tamamen bir reform yaşayacağınızı söyleyebilmek mümkündür. Şu anki başladığınız yere dikkatli baktığınız zaman önümüzdeki 7 yıllık süreçte çok farklı noktalara sizi taşıyacağını görebilirsiniz. Özellikle belki bu 7 yıl boyunca uzak yerlere gitme ihtiyacı Dünya turuna çıkma ihtiyacı, uzak yerlere taşınma ihtiyacı, bağlarından kopma, özgürleşme ihtiyacını en fazla siz hissediyor olabilirsiniz. Ee, yaşam felsefeniz, şu güne kadar getirmiş olduğunuz ön yargılarınız ve alışkanlıklarınız e, komple değişecek, yenilenecektir sevgili başaklar. Ancak dediğim gibi tabii ki bu 7 yıllık bir süreç. Mart ayında sadece bu etkinliğin başladığını bilmeniz yeterlidir. Uranüs Boğa Burcu'nda videomu izlerseniz orada biraz daha detaylıca burç burç bahsetmiştim zaten. Evet 6 Mart günü aynı zamanda bir yeni ay meydana geliyor. Balık Burcu'ndan yine 7. evinizde. Dolayısıyla ilişkilerle, evliliklerle, partnerle, ortaklıklarla alakalı yeni bir gündem maddesi karşınıza çıkabilir. Yeni bir karar almak durumunda kalabilirsiniz. Bu kararı dediğim gibi e, Merkür Retrosu bittikten sonra alırsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Ancak eskiden süre gelen ancak bir şekilde karar veremediğiniz ertelediğiniz hasır altı ettiğiniz bir takım konular varsa bunların kararını verebilirsiniz sevgili başaklar. Aslında retrolar bize uzun süredir de kalmış meseleleri halletmemiz için de bir takım fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla yeni alınmış kararlar için onay vermesem de eskiden süre gelen ve sizi sürekli rahatsız eden bir takım meseleleri çözmek açısından da bu yeni ayı değerlendirmeniz mümkün olabilir. Evet, akabinde geçireceğimiz 3-4 günlük süreçte biraz daha ilişkiler konusunda rahatlayacağımız, biraz daha rahat enerjilerin egemen olduğu günler olacak 10-11 Mart'a kadar. Dolayısıyla bu dönemlerde biraz enerjimizi depolayıp aslında korkulduğu kadar kötü gitmediğini de işlerin görebiliriz. Bu süreci iyi değerlendirmemizde fayda görüyorum. Evet, daha sonra... 21 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor. Artık e, odağımız ilişkiler alanından çıkıp e, alacak verecek meseleler, sorumluluklar, zor meseleler, ameliyatlar, e, bir takım ruhsal durumlar gibi konulara daha çok yöneleceğimizi göstermekte. Mart ayının sonunda ilişkilerle alakalı meselelerimizi biraz daha çözmüş olacağız diye tahmin ediyorum 21 Mart'a kadar. Ve 21 Mart'ta terazi burcunda bir dolunay meydana gelecek sevgili başaklar. Sizin ikinci evinizde, ikinci evinizde gerçekleşen dolunay özellikle... Parasal kaynaklarınız, öz değeriniz, öz saygınızla alakalı önemli bir kapanışın, önemli bir bitişin habercisidir. Eski bir parasal kaynak kapanabilir, yeni bir parasal kaynak açılabilir. Öz güveniniz, öz saygınızla ilgili yeni bir güncelleme yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bunların hepsini sorgulayacağınız. Gergin olacağınız birkaç günlük süreçtir bu dolunay süreçleri. Dolayısıyla eğer yeni bir işe kalkışmak, yeni bir parasal kaynak elde etmek istiyorsanız bir takım şeylerin de son bulmasını göze alacaksınız. E, dediğim gibi retro devam ettiği için önemli gelişmeleri, önemli adımları özellikle bu dolunayın verdiği gerginlikle atmamakta fayda var. E, çünkü e, bir takım parasal kayıplar söz konusu olabilir sevgili başaklar 21 Mart'tan 24 Mart'a kadar biraz ilişkiler konusunda otoritelerle ilişkilerimizde sıkıntılı ve gergin süreçler bizleri bekliyor olabilir ee, ancak 24 Mart'tan Merkür ile Neptün'ün kavuşumu söz konusu 7. evinizde ilişkiler konusunda güzel bir şifa bulabileceğiniz güzel iletişim fırsatları yakalayabileceğiniz e, gü günler olacaktır 24-25-26 Mart civarı bu günleri değerlendirmekte fayda görüyorum ve daha sonrasında venüs balık burcuna geçiyor. Dolayısıyla ilişkiler şifalanacak. İlişkilerle alakalı sıkıntılar son bulacak. Ee, özellikle mart sonuyla başlayan ve nisan ayında devam eden süreçte e, bu mart ayının başında yaşamış olduğumuz sıkıntıların bir nebze olsun rahatladığını göreceğiz sevgili başaklar. Evet ayı kapatırken merkür retrosu tamamlanıyor. Dolayısıyla ilişkilerde artık o yanlış anlaşılmalar o sıkıntılar bir nebze olsun rahatlayacak. Sizler kendinizi daha iyi ifade ediyor olacaksınız. Venüsün de balık burcuna geçmesiyle beraber ilişkilerde daha keyifli zamanlar, partnerle daha hoş vakit geçirme gibi söz durumlar söz konusu olabilir. İlişkisi olmayan başaklar için ise güzel ilişki fırsatları Mart ayının sonundan itibaren karşılarına çıkabilir. Bu süreci değerlendirmelerinde fayda görüyorum. Evet Mart ayı enerjileri bu şekilde. Oldukça yoğun, oldukça dolu bir gündem. Umarım e, faydalı olur bu video. E, Mart ayı için biraz daha hazırlıklı olmanız gerektiğini düşünüyorum. E, videomu beğendiyseniz beğene tıklayabilir. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Güzel bir Mart diliyorum sizlere.